Evet arkadaşlar burada da aynı sistemi toplam gol üzerinden yaptık. Buraya yazın bakın toplam gol diye. Yine Perşembe 13-12, 2018 Perşembe biraz önceki maçları değiştirmedik arkadaşlar. Yine aynı maçlar. 458, 463, 466, 466 Spartak-Fenerbahçe maçı, 463 Olympia-Kos-Milan maçı, 458'de Celtic- Salzburg maçı arkadaşlar. Şimdi bu sistemin tutması %95. Niye? Çünkü bütün seçenekleri Aşağı yukarı koyduk. Üçün üçlü kombinasyonları yapsaydık o zaman çok kupon olacaktı. O yüzden ben kupon sayısını azaltmak için ana temel temayı, ana şablonu verdim size. Siz bunu oynadıktan sonra bunların hepsi ayrı ayrı aynı kuponlar. Dokuz tane. Bunun peşine iki tane maç ekleyebilirsiniz. Bir tane maç ekleyebilirsiniz. Misli yapabilirsiniz. Sistemli yapabilirsiniz. O sizin keyfinize kalmış. Ben size ana şablonu, ana fikri burada yine biraz önce Aynı şeyi burada da verdim. Bu da toplam gol üzerinden. Bakın 458, 0, 1 gol, 2, 3 gol, 4, 6 gol. Genelde bunlar bu arada geçiyor. 7 gol olması biraz zor oluyor. 463, 0, 1 gol, 2, 3 gol, 4, 6 gol. 466, 2, 3 gol, 4, 6 gol arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi. Şimdi aynı demin yaptığımız gibi 9 tane. Bakın görüyorsunuz. 458, 9 tane sıra yazdık. İlk üçüne 0-1 gol. Bakın 0-1 gol, 0-1 gol, 0-1 gol. Bu ilk yarı ikinci yarı değil arkadaşlar. 0-1 gol, 0-1 gol. Yani ya 0 ya birinci gol. Bunu zaten biliyor takip eden iddiacı arkadaşlar. İkinci üç tanesine de 2-3 gol. Bakın. 1-2-3 tane, 2-3, 2-3, 2-3. Son 458 yazdık yine. Son üç tanesine 4-6 gol bakın. Görüyorsunuz arkadaşlar. 4-6 gol. Şimdi 463 arkadaşlar. Yani şu maç. 0-1 gol, 2-3 gol, 4-6 gol. Hepsinden birer tane yazıyoruz. Bakın bunun altına. 0-1 gol, 2-3 gol, 4-6 gol. 0-1 gol, 463 yine 2-3 gol, 4-6 gol. Bakın görüyorsunuz arkadaşlar. Aynı burada gördüğünüz gibi. Buraya da yine 2-3 gol. Pardon 463, 0-1 gol, 2-3 gol. 4-6 gol. Yani hepsinden birer tane bakın buraya yazdık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Üçüncü maçımız 466. 2-3 gol. 4-6 gol arkadaşlar. 2-3'ü 466'yı komple banko. Hepsine yazdık bakın. Burada gördüğünüz gibi. 9 tane burada kuponumuz var. Bunun altına dediğim gibi bir maç ekleyebilir 3-4 sistem yapabilirsiniz. Ganyan yüksek olan iki maç ekleyip sistem 4-5 yapabilirsiniz. O sizin keyfinize kalmış. Gollerle de yapılan formu bu şekilde arkadaşlar. Bunun tutma ihtimali bu ilk üçün. Tabi bunun altına yazacağız maçları o şansa kalır. Ama bu şablon tutma ihtimali %95 arkadaşlar. Şimdi ikinci... Şablona geçelim. Yine maçlar aynı, toplam gol yine sistemi. Maçlar aynı. Görüyorsunuz. Sadece şuradaki farklı 466'da 2'den 3'e ayrı. Pardon, 2 3 golü 4 6 gol dedik buraya. Burada gördüğünüz gibi maçlar aynı. Yine 0 1 gol, 2 3 gol, 4 6 gol. 463 yine 3 ihtimal. 0 1 2 3 gol, 4 6 gol. 466 2 3 gol, 4 6 gol arkadaşlar yine 458 bakın. Deminkinin aynısı burası zaten. 3 tane 0'dan 3 tane 0 1 gol. 458 3 tane 2 3 gol. 458 3 tane 4 6 gol. İkinciye geldik 463'e. Hepsinden birer tane yazıyoruz bakın. Birden, bir 1 eee bire demişiz. Yanlış yazmışız arkadaşlar. Orası birden bire olmayacak. Biraz önceki tabi şeyle karıştırdık onu. Hemen şunu düzelterim. Burası 0-1 gol olacak arkadaşlar. 0-1 gol. 2-3 gol. 4-6 gol. Burası da aynı şekilde. Burayı da yanlış yapmışız. 0-1 gol. Şurası da 0-1 gol. 0-1 gol. 2-3 gol. 4-6 gol arkadaşlar. Yine 463-0-1 gol. 463-2-3 gol. 463-4-6 gol arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. En sonuna da 4-6 gol, 466 Bunu banko yapıştırdık arkadaşlar bakın. 9 kolonun hepsinin altına. Ayrı ayrı kolonlar. Şimdi ben size burada formülün temelini verdim. Biraz önceki ilk yarı, ikinci yarıyı da izlediyseniz. Bu da toptan gol üzerinden. Bunların bir tanesini tutma ihtimali %95 arkadaşlar. Niye? Çünkü burada gördüğünüz gibi bütün seçenekleri hemen hemen buraya uyguladık arkadaşlar. Sizin yapacağınız bunun altına... Ganyan'ın yüksek olan bir maçı banko. Hepsinin altına yazacaksınız. Yani 9 kupona birden. 4 maç oynayabilirsiniz. 5 maç oynayabilirsiniz. Güvendiğiniz maçları, bildiğiniz maçları yazıp bu kolonlara misli çakabilirsiniz arkadaşlar. Sistemimiz bu şekilde. Bizi izlemeye devam edin. Bu 13-12-2018 Perşembe toplam gol formülüydü. Biraz önce yaptığımızda ilk yer ikinci gol formülüydü. Sistemin temelini verdim. Ee, yine videolara devam edeceğiz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Like'lamayı unutmayın. Yorum yazabilirsiniz. Sağ alttan tıkladığınızda kutucuktan bütün e, videolara ulaşabilirsiniz. Zaten benim sistemim bu. Sadece başlar değişiyor arkadaşlar. Bu sisteme devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Bizi izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.